Oh. Asker, sadece ben görmemi benzeri bebek işkale. Oh. Ya gitarım açayım ya inişte. Ay ah, ay parçaladın ay Öyle daha güzel ay bence ya Şimdi arkadaşlar herkese hello ay <gülüyor> Ya ay ay ay ay ay ay ay ay <gülüyor> Neyse. Bugünkü videomuzun konusu TikTok'daki gelen yorumları canlandıracağım. Yani şöyle okuyacağım yani. Nasıl canlandırırım pek bilmiyorum. Canlandıracağım. Yani okuyacağım, söyleyeceğim. Nasıl anlıyorsunuz öyle anlayın. Başlayalım. İlk olarak mesela insanlar benim sağlığımı düşür. işte iyi misin kanka? Ne yapıyorsun kanka? falan diyorlar. <gülüyor> Yani şu tarz Mesela bir tane yorum daha gelmiş arkadaşlar Şey demiş bana Biraz beslen Meyve sebze ye Kuru kaç Pardon olmadı Biraz beslen Acaba bunu nasıl söyledi Büyük tane bunu yazan adam Şöyle mi düşün acaba Biraz beslen Meyve sebze ye Kuru kaç Ama şeyle, şey de yazma yani C ile demiş bunu Biraz beslen Mevsebze ye, kuru kıç. <gülüyor> Neyse arkadaşlar yani yani kıç kıç dememiş C ile yazmış, ve E i de uzatmış Y derken yani şöyle demiş biraz beslen mevsebze ye, kuru kıç. Bu sefer de kuru kuru diyemedim guru dedim. <gülüyor> Çok fena diksiyon eğitim almam gerekiyor arkadaşlar. <gülüyor> yani şöyle canlandıracağım arkadaşlar. ya. Şu an ben adamım tamam mı? Şu an ben bunu söyleyen adamım. Biraz beslen. Meyve sebze ye. Kuru kıç. Kıç. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Neyse arkadaşlar saçmaladım? Tam bunu geçiyoruz arkadaşlar. Ay arkadaşlar ya. Ondan sonraki yorumumuz ben bunu iki tane istese almışım bu arada. Üçte dört kaç tane istese almışım ben, ben bunu? Diğer yorum Bana bir kulak borçlusun demiş. Acaba bunun nasıl? Bana bir bana bir dememiş. Bana bir kulak borç borç borç Ge demiş. Bana bir kulak bo demiş. Ya çok saçma saçma videolar çünkü. Neyse. Allah şifa versin. Bir anda imana gelip Allah'a dua edenler var mesela benim hesabımda. Allah şifa versin demiş. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım sen bu kutsal günde şifa ver. Amin demiş. Yani şunu şöyle, şöyle demiş. Şöyle canlandırabiliriz. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım sen bu kutsal günde şifa ver. Amin. Daha kolay konusu değil arkadaşlar. Bana sadece canlandırıyorum yani. Yanlış anlamayın beni. Okey. Sonra Bismillahirrahmanirrahim. O neydi? Gı. Bak şöyle canım. Bismillahirrahmanirrahim. O neydi? Demiş bunu Tamam. Ah. Ah. Ah gözlerim kanıyor. Bunu nasıl canlandırabilirim? Kim demiş ki bunu? 4 dakika önce yazdılar gözüküyor. Ben şimdi de ses aldım bunları. 4 dakika önce yazmış. Oh shit my god. Şöyle diyebilirim. Ah! Ah! Ah! Ah! Gözlerim kanıyor. Tamam bunu da canlandırabilir. <gülüyor> ya tiyatro rezimi almak istiyorum arkadaşlar. Çok fena. Gülmeyin benim bu yaptığım tavırlarımı, hareketlerimi. Akeeeer. Okay. İmdat <gülüyor> Dakika geçmek istemiyorum Zaten benimle yeterince dakika geçiyorlar Ve bunlar hiç çoklatın çok daha fifi <gülüyor> Tamam mı <gülüyor> Bana imdat demiş arkadaşlar Alın Bir de kendi sağlığını düşünen insanlar Ama Hani videonun başında demiştim işte Benim sağlığımı düşünenler Yani mesela şey demiş işte Mesela ilk başında demiştim Biraz yemek ye, kuru gıç. Sebze, meyve ye, kuru gıç demiş. O da beni düşünüyor. Benim sağlığımı düşünüyor. Teşekkür ederim. Alın bedava göz ve kulak. Burada da kendisini düşünmüş. bela Bedava göz ve kulak istemiş. Bu şekilde. Kulaklarıma ne suçu vardı? Aşkım. Kulaklarıma ne suçu vardı? Demiş. Allah'ım suçum neydi? Ama şöyle demiş. Allah'ım suçum neydi? Yumuşak ki. Yani şöyle demeye çalışmış sanırım. Allah'ım suçum neydi? Demeye çalışmış. Neyse. Kulaklarım acıdı. Aa! Pisicik gel. Aşkım gel. Kulaklarım acıdı demiş ve bu yüz ifadesini koymuş arkadaşım. Koyabilecek mi hocam? Neyse i̇şte böyle bir video çekeyim dedim. <gülüyor> Çok boş bir insan olduğum için. Boş bir insan değilim arkadaşlar. kendine dalga geçiyorum. Bir sürü kursa yazıldım. Kulaklarım acıdı. Ve bu yüz ifadesi. <gülüyor> <gülüyor> bu kedi bir şey anlatıyor ya. <gülüyor> <gülüyor> Lan susun bir Video çekemez. Ondan sonra ha Bundan. Ya niye böyle yazıyor bunlar ya? Bunlar büyük ihtimalle küçük çocuk arkadaşlar. Benimle dalga geçmeye çalışan küçük çocuklar. Umarım ne diyeyim anlıyorsunuz. Bunlar kesinlikle küçük çocuk arkadaşlar. Benimle dalga geçmeye çalışan küçük çocuklar. Bundan sonra. Allahu Teala'nın Deyip. Iii diye emoji atmış. <gülüyor> yani şöyle demiş. Bundan sonra. Bundan sonra. Bundan sonra. Allahü tegale'nin galiba Allah demeye çalışmış yani Allahü teala demeye çalışmış Bu da geçmiyorum arkadaşlar pikmi ne demiş? pikmi yani pikmi demiş bu da küçük çocuktur büyük ihtimalle İngilizce yeni öğrenmeye çalışan bir küçük çocuktur ben de İngilizce yeni öğreniyorum <gülüyor> ne oldu? ondan sonra Allah yardımcı olsun deyip bu yüz ifadesini nasıl yapırabilmiyorum. Böyle yapmışım. <gülüyor> tamam neyse. Ne yapıyorsun bacım? Ne yapıyorsun oğlum? Ne yapıyorsun bacım? Ne yapıyorsun oğlum? Ne yapıyorsun, oğlum? Ne yapıyorsun bacım? Ne yapıyorsun oğlum? Oğlum hayırdır falan demiş. <gülüyor> Ondan sonra kuru göt. Kuru göt demiş bana. got demeye çalışmış. Ama got demiş. Neyse kuru göt. <gülüyor> Neyse bu ne bu ne ne yapıyorsun ap napolyon bunu da napolyon ı Na. yerine l yazmış arkadaşlar bunu Türkçe bilmeyen küçük bir çocukluğu büyük ihtimalle Çık git keşfetim dön, Demiş. <gülüyor> Ay arkadaşlar. Çık git keşfetim dön. Demiş. kertenkele can çekişirken. Demiş. Benim zaten o kertenkele dansım arkadaşlar. Bilmeyenler için yani. Ah. Bunu okumuştum. Yavrum yemek yi ye biraz. Bu kadar zayıflık sana yakışmıyor. Keşfetlisin. Arkadaşlar 50 kilo göremiyorum ya. Aşkım ne yapacaksın sen? Kafayı mı yedin bebeğim? Bebeğim! Bebeğim! Kafayı yedi ya. Ne yapıyorsun aşkım sen? Ne yapayım popüler duruyorsun? Aşkım iyi misin? İyi misin bebeşkom? <gülüyor> <gülüyor> i̇yi misin aşkım? Kafayı yedi kedi ya. Anlaşıldı ne söyleyeyim? Telefonum düşüyor. Kedi kafayı yedi. arkadaşlar sizi de böyle çıldıran arada kafayı yiyen böyle... <gülüyor> bir şey oluyor <gülüyor> ilk defa kedi besliyorum bir kedi orada hopluyor zıplıyor bir yerde deviriyor falan çok korkuyorum bu kedi benim ödümü kapatıyor <gülüyor> sizin de böyle oluyor mu arkadaşlar kediden neler çekiyorum vallahi neyse ee, woo demiş woo woo demiş işte yemek yemek hayır TikTok çekmek, okay tabii ki de yemek yemek Bunu ilk okudum, tamam çok güldüm arkadaşlar yemek yemek TikTok çekmek çok güldüm yani çok komik gitti doğru Kızım gözünü seveyim vücudun yok bari düzgün giyin hiç yakışmıyor. Bu da benim tight ve kısa kısa bir kıyafet giyinmiştim kısa kıyafetime gelen diyorum arkadaşlar. Ne yani açık giyinemez miyim vücudum zayıf diye kilolulara yakışmıyor diyorsunuz. Açık ilmek yakışmıyor diyorsunuz. Kim giysin bu kıyafeti? Vücudumda var bu arada. Manker gibi vücudum var. Okey? Neyse. Çok şımarım. Çok şımarım. Çok şımarım arkadaşlar. Neyse. Biraz beslenmeyi ve sebzeyi bunu okudum. Sen ne yapmaya çalışıyorsun? Ne yaptığımı kavrayamayanlar var arkadaşlar mesela bu YouTube videolarımın içindeki insan tiplerinden Sen ne yapmaya çalışıyorsun? O kadar içtik bu kafayı yaşayamadık. Yaşamadık. Amaç. Amacımı bilin. La eğlenmek, video çekmek. La. la eğleniyorum, video çekiyorum. Ne güzel işte. Siz de eğlenin, siz de video çekin. Ağızınla random attın Ayşe. Sakin ol. Bir ismimi bilmeyenler var. Bana Ayşe diyenler var arkadaşlar. Modum yerine geldi deyip arkadaşını etiketlemiş. Beni motil ediyorsun. Baş tacısın. Deyip ah emojisi koymuş. Sonra kaç emoji koymuş. Hava soğuk. Burada ben açık giymiştim. Tüh Allah seni daha yeni uyandım. <gülüyor> Burada çok güzel taklit etmedin mi? Şöyle, tüh Allah seni daha yeni uyandım. Benden çok iyi oyuncu olardı işte beni keşfedemediler. Bilmiyorum ezberim kötü. Benim. <gülüyor> ezberim kötü arkadaşlar ya ezberleyemiyorum. Tüh, tüh Allah seni daha yeni uyandım. Çok güzel yapmadım mı? Tamam neyse bu kadar uyanmak yeter bu kadardı. Ondan sonra tekerleme söylüyor zannettim. Bismillahirrahmanirrahim. KDC KDC edecek edeceğim. Abla sakin ol. Tamam mı? Sakinim. Çok sakinim. Şu anda çok sakinim arkadaşlar. Tamamdır. Tamam. Relax et. Relax et. Relax. <gülüyor> İngilizce koysun da ilk günüm dün tebu. <gülüyor> Neyse Türkçe konuştuğunu 2. izleyişte anladım. Buna da çok güldüm. Psikoloji mi AG. Bu ne? Bir de bana şey diyorlar işte Psikoloji, psikolojinin mi bozuk Psikoloji doktoruna git Psikoloğa git Hangi doktora gidiyorsun Al beyin falan diyorlar Ve ben yetmiyor yani Başkalarının psikolojisini yettim Yani kendi psikolojinin bozuk olduğu yetmiyor arkadaşlar Başkalarının psikolojisini de bozdu <gülüyor> Neyse bazen böyle saçmalayabiliyoruz Ondan sonra Şunu serelim İyi misin abla? Bu ne? Ne yapıyor bu? Ay bunu dinlerim ağlayınca. Bir de böyle yaptım TikTok videolarıma çok gülenler hani sevenler oluyor. Onlar da böyle ay bunu dinlerim ağlayınca deyip kahkahatıyorlar bebişkolar. Sizleri çok seviyorum arkadaşlar. Kedi! Zıplama lan! Bu da şemaldi iyice. Bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım Sami Kuşu ay günde şifa ver. Amin. Amin canım. Cidden ben Müslümanım ve inşallah Allah bana şifa verir. Allah herkese şifa versin. Allah hasta olan herkese şifasını versin. Kedi ne yapıyor? ayağımda? Kedi kafayı yiyor diyor. Evet. Kısaftan zıplıyor haplıyor lan sesin duyuyorsunuz zaten. Nasıl topladın zıplasın düz. Ayağım acıdı. Kediden daha çok bana ses istedim. Kedi ne yapıyor? Bakın. bak. Bakın. Oha! Böyle ad ad topluyoruz işte. Ah! <gülüyor> Hala ayağımı rahat bırakmıyor arkadaşlar ya. Bu açı daha güzelmiş lan. Bu açı daha güzelmiş. Ayağımı hiçinden hiçinden kopardan. Yavaş. Korktu gitti. Neyşe, Neyşe yandı. Aa ondan sonra Allah acil şifa versin deyip bana şifa dileyenler var. Hepinize çok mersiz canım. Lan tövbe estağfurullah. Tövbe, tövbe, tövbe, tövbe diyenler var arkadaşlar. <gülüyor> ne diyorsun? T Türkçe meali ne zaman gelir? Ay ne oluyor, ne oluyor? <gülüyor> böyle bir video vardı sanırım. Ay ne oluyor, ne oluyor diyordu videoda. O çok hoşuma gitti. Bu da böyle bir şey demiş işte. Kanka sıkıntı ne? Sesli gördüm cidden demiş Ne an kanka Ne olacak ki İyi değilsin Bu ne ya ne diyor Geç Allah yardımcı olsun kardeşim demiş. Kardeşim demiş yani Kardeş Kardeşim demiş tamam. Ondan sonra Allah abla bütün videolarında Morsu diye annesin neden ki Abla bütün videolarında Morsu diye annesin neden ki Bak özel bir daha giydim sana özel giydim, al. <gülüyor> sana özel giydim, bebeşkom. Ben ben belki çok seviyorum. Belki 2 3 tane aldım. Belki çok beğendim. Sana ne yani? Sana ne? <gülüyor> Anlayan var mı? Sil kanka. Bu kadar arkadaşlar. video'm bu kadardı. Umarım beğenirsiniz ama büyük ihtimalle beğenmeyeceksiniz. Ben eğlenmek için çekiyorum. Umarım siz eğlenirsiniz ve aynı gülersiniz. Bay bay arkadaşlar. Güle güle gidin. Bay bay. Bay bay. Mujuk mujuka